Arama. Üçüncü sırada yer alan arama kısa yolu F3. Bunu anlatmıştık. Bu hafta e, levhatu tahakküm var. Bunun e, kısa yolu, klavye kısa yolu F2. Bir de burada dişli şeklinde el-hiyarat var. Hiyarat tercihler demek. Ee, Levhatü Tahakküm'da kitaplarla ilgili <gülüyor> ayarları işlemleri yapacağız. Bunu göreceğiz. Kıyarat kısmında ise bu daha çok programla ilgili işlemler, yani programın yazı tipi, zemin rengi, işte güncellemeler, otomatik mi olsun, biz mi seçelim gibi ayarlar var. Hani bu ikisinin <gülüyor> farkına dikkat edelim. Demek ki Levhatü Tahakküm kitaplarla ilgili yapılacak düzenlemeleri, ayarları'nın yapıldığı yeri açıyor. El-Hiyarat ise programla ilgili e, tercihleri bize göstermektedir. Bu Geçen haftadan bir soru bir şey var mı Ahmet hakkında takılan? Yok hocam. Tamam, şimdi e, Levhat-ı tahakküme bilgisayar dilinde ne deriz diye şöyle bir düşünürsek, buna yani kontrol paneli veya kumanda odası diyebiliriz. Şimdi bunu tıkladığımız zaman, bizim karşımıza açılan pencerede, pencerenin üç kısım olduğunuz görüyoruz burada. En baş kısımda yani burada daha önce gördüğümüz kütüp tasnif ve müellifim var. Yani bu ne demektir? Orta kısımda e, Şamile'de yüklü olan kitaplar gösteriliyor. Bu baş kısımdaki e, simgeler bu kitapların hangi kritere göre sıralanmasıyla ilgili? Eğer en baştaki el kütüp seçili olursa orta kısımda Şamile'de bulunan kitaplar eser adlarına göre bölümlere dikkat almadan sıralanır. Daha doğrusu eser adlarına göre demeyelim, yanlış oldu. Neye göre idam et? Şeylerinin, e, yazarlarının ne ve hat burada şöyle bir iki, dört, altı, yedi tane yanlış saymadıysam Miladi Tarih var. Onun dışında de Hicri Tarih. Miladi Tarihler neyle ilgiliydi? Geçen söylemiştim sanki. Bu Hicretten önce vefat edenlerle ilgili. Kays bin Hatim diyor. Bunlar muhtemelen Arap şairleri falan olabilir. Öyle tahmin ediyorum çünkü başına bakarsak kitap adları Divan diye başlıyor. Demek ki bunların bazı şiirleri vesaireleri önce sözlü olarak aktarılmış daha sonra da bunlar adına kitaba geçirmiştir yoksa yani bunların bir kendilerinin kitap yazmış olacaklarını sanmıyorum. Ondan sonra hicri olarak devam ediyor. Miladi tarihler istisnai vaz olduğu için tarihin sonunda mim harfi var, miladi anlamında. Ee, tabii kitabın üzerine gidince daha önce görmüştük. Onun bir taka dediğimiz bilgi fişili yani kitabı, müellifi baskı bilgilerini bize gösteriyor. Demek ki kütübü tıkladığımız zaman kitaplar müelliflerinin vefat tarihine göre sıralanıyor. Et tasnifi tıklarsak kitaplar ne yapılıyor? Bölümlerine göre sıralanıyor. Bu durumda şimdi kütüvüde tıklayalım. Bak, et tıklayınca bu kitapların gösterdiği şey yani ne oldu? İki pencereye bölündü. Çünkü e, bu seçenekte kitaplar önce de görmüştük. Bölümler altında gösterildiği için e, en başta bize göre sağ tarafta Şamli'deki bölüm adları var. Birinci bölüm El-Akide. Bunun karşısında kısım diyor yani bölüm. El Adet ne demek? Bu bölümde Şamide'de kaç kitap var? Burada işte El Akide'de de 754 kitap varmış. Bölümü burada tıkladığımız zaman onun karşısında o bölümün kitapları müelliflerinin vefat tarihlerine göre burada gördüğünüz gibi sıralanıyor. Bu pdf simgesi olanlar ne demek Ahmet? Yani o kitap pdf'sinin bulunduğunu. Başka nasıl anlarız bu kitabın pdf'si olduğunu? bu kitabı açayım şimdi yani... açayım dur şimdi bu kitabı açtım değil mi? açıldı şurayı kapatırsan dur bakalım şu anda kitabı açtık bunun pdf'si olduğunu açılan bir kitapta nasıl anlıyorduk? Evet, sağda görünüyoruz pdf simgesi var buna tıkladığımız hı hı. zaman bakın şurada açıldı Tekrar bir açıp kapatayım. Şu anda kapattım, tıkladım. PDF açıldı. Gördüğünüz gibi en son tarafta. Ben biraz küçük yaptım. İçimdeki tam şöyle görüyoruz. Tamam. Şimdi gelelim. Neohat-u-Tahakküm. biraz küçültelim. Kendi ekranımı şöyle ayarlıyorum. Evet. Tamam. Şimdi buraya geldik. Üsttekiler neydi? Amedin üstte. El matbuat yazıyor. Bir de gayül matbuat. Bu dikkat edersek et tasnifte çıkıyor. Daha önce de geçmişti. Bunlar ne, ne anlamına geliyordu? Hatır. Matbuat yani batıda e, başlısı olanlar hocam. Tamam. Gayül Olmayıp, e, baskı sormayıp basılmamış olanlar öyle diye. ya yani bir matbaada bir yerde basılmamışlar. Değil mi? Evet. Şimdi yani bunun seçilmesiyle seçilmemesinin ne farkı olacak şimdi bize? Şimdi matbaa seçilmemesi. Mat... Seçmezsem evet. ne olur? Mat, matbaa seçilmezse hocam e, yani baskısı olanlar görünmez hocam. Tabi bak şimdi Akide'ye dikkat edelim. 754 kitap vardı evet. burada. Bak bunu kaldırdım. 108'e düştü. Evet. Şimdi Gayul Matbuat'ı kaldırayım. 646'ya düştü. Çünkü bu kaldırdığımızı o listeden Şamile'den kaldırmıyor da bu listeden kaldırıyor. Şimdi matbuatın altında ne var? Kütüp ne demek? Yani kitapları açıyoruz. Eğer bu aktifse kitaplar gösterli. Bunu bak Kasife derdim. Bak şu 114'e düştü gördün mü Mecellat ne demekti? Aynen. Mecellatın anlamı? Dergiler ana. Dergiler. Onu bastık mı? Dergiler. Aktifse dergiler gösterilir. Demek ki şamil'de e kitapların yanında dergiler de buraya eklenir. Uyafukul matbu. baskıya e, uygun olan. Ne bir demek? de bir aynı olan. Ne demek? Anladım. Yani kitabın aslıyla e, şey aynı hocam. Uygun yani bir Yani Şamil'e herhangi bir kitap açtığımız zaman o kitabın hangi baskısından o kitap Şamil'e aktarılmış bitakasında yazıyor. İşte bitakanın sonunda eğer o kitap Şamil'e aktarılırken cilt ve sayfa numarası birebir baskıya uygun aktarılmışsa ona ne diyor? muvaffuk le matbu veyahut da yuvafık matbu deniyor. Ekseriyette şamizet kitaplar bulunandır. Bazı kitaplar istisnai olarak matbusuna muvafık değil. Şimdi mesela Akide'den kıyas edelim. La yuvafık kul matbuyu kaldıralım. 745 erişi. Bu ne demektir? Yani 10 kitap. Yani şah el-Akide kısmındaki 754 kitaptan sadece 10 tanesini matbusuna uygun değilmiş değil mi? Geri kalan matbusuna uygunmuş. Maktutat ne demek? Kavr-ı matbuat'ta Yazma eserler hocam. Güzel. Resail Camii'ye? Bu tezler hocam. Tezler, yüksek lisans veya doktor tezler. İlk türlü ne demek? Bu da e-kitap ek, ek diyebiliriz. E-kitap e yani e bir bilgisayar ortamında oluşturulmuş kitap. Teflugat? Bu da kitablara e -tab seslerim derinmesi hocam. Ben de e Yani hocam... E hiç açmadık ama e, o kitabın seslendirilmesi değil mi hocam? Hani Şimdi seslendirme o orada şunu söyledim. Ses dosyaları çok yer tuttuğu için o kitabın sesli okunmuş hali şamilen içine konulmamış, internetten o dosya bulacağımız yer yazılmış, site adı yazılmış. Evet. Tamam mı? Yani Şamil'e de açılmıyor tamam. ama o açılmıyor. Çünkü, çünkü ses dosyası çok yer tutar. Yani o Şamil'in boyutu, çok, boyutu tamam. çok artar. Muhtemelen yani. bundan dolayı bunu yapmamışlar. Tabii ileride bakarsın yapamıyor. Bilemiyorum. Yani. Mesela bir tane ses dosyası olan şuradan bulalım mı? Bu Dediğimizi görelim. Bak şimdi bunu açıyorum bir takasını. Ee, şimdi burada biraz küçük açtı. Önemli değil. Bak ne diyor? Mastarul kitap, yani bu kitabın bulunduğu kaynak diyor, Sestosyal kitabın. Durusun saltiyyetun gâme bi tefrivihe mevkû şebeket burada mesela Bunu biz buradan bulabiliriz gördün mü? Evet. Yani sen diyelim ki Usulü akide isimli Abdurrahim Esselmâ diye birisi yazmış. iki kişi yapmış artık. Demek ki bu kitabı sesli okunmuş halini dinlemek istiyorsak şuradan belirtilen Hades'e gidip oradan bunu bulmamız lazım. Sesli evet. kitaplarda şöyle bir not düşmüş. el kitab Murakkam Aliye. Yani şöyle diyelim. Bu bir kitap, ders kitabı olarak okutulmuş, kaydedilmiş ya sesleri. Artık o kitabın, yani bir kitabın başında böyle hopolo sümgesi varsa, o kitap matbulsuna uygun cilt ve sayfa numarasına ayrılmamış. O ses dosyalarına göre ayarlanmış. Bunu anlatabildim mi? Tekrar söyler misin hocam? Şimdi diyelim ki Usulü Akide diye bir kitabın ses dosyası var değil mi? Evet. Şimdi bu ses dosyası yani aslında ses dosyası derken, ses dosyasının internette olduğunu bu gösteriyor. Bunu şimdi internette açtığımız zaman ben bunu bir açayım. Daha iyi derdimi anlatayım. Şu anda bu az önceki kitap. Şimdi bu kitabın altında dikkat edersen cilt sayfa yazıyor değil mi? Bak burada. En altta. Evet. Birden dokuza kadar sayfa numarası var. Şimdi bunun bir takasında diyor ki daha şuradan rahat rahat şey yaptım. Kitap murakkam aliyen yani bu kitap baskısına göre değil de yani otomatik bilgisayarda diyor cilt ve sayfa numarası verilmiştir. Ya yani ne demek istiyor? Bunun cilt ve sayfa numarası diyor matbursuna uygun değildir. Neye uygundur? Bu ses okuyuşuna göre rakamul cüz ühü ve rakamul ders Şimdi bak şimdi bu, buradaki şu cüz cilt demek biliyorsun. Şu bu, buradaki bir birinci cilt değil, birinci ders demek. Demek ki bu kitabın dokuz derslik sesli okuması varmış internette. Hı. Dolayısıyla sen dört numaralı sessiz dosyayı açtığın zaman buradan şu dördü tıklayınca onu okunduğu yere gideceksin. Yani ses dosyalarının olduğu yerde cilt numarası ders numarasına karşılık geliyor. Yani ya bu kitapları koyanlar bu ses dosyalarını takip ederek bu kitabı okumak isteyenler, mütala etmek isteyenler işini kolaylaştırmak için kitabı neye göre düzenlemişler sayfa ve cilt numaralarını o ses dosyasına göre. Hmm. Bu anlaşıldı mı abi? Evet. Aşırmadırsan bir, bir daha anlatmaya çalışıyorum. Orada. Efendim? Bir tanesini açtaydınız. E e şimdi burada ses dosyası yok. Olsa açardım. Onu o siteden bulmamız lazım. <Gülüyor> yani şu anda bu siteye bir gideyim ama hemen bulunacaksa bulayım. Bakıyorum şu anda. İslam Web dedim. Bakayım. Hatta sana da açayım, sen de gör. Şey yapalım. Bu değil mi? Konuştuk. Bu değil. Şu. Tamam, şimdi bak, İslam web'e girdim. Mevsuat diyor, makalat, fetva, intişarat, es diyor, gördün mü Ahmet bak? Şu görüyorsun değil mi web sayfası? Gözüküyor mu sende? de? Evet. Yani şu anda gözüküyor. tıkladım. Bak ses diyor. Bakalım. Bak burada. Kitaplaşın. O kitabı bulmamız lazım. O kitabın adından bir hızlıca arayalım. Bakalım belki buluruz. Usulü nakide diyor Evet şuraya bir usul nakide yazayım. Yani şu anda onu bulamıştım. İşte buradan Ahmet o ses, o ses. Mesela bir tane indirelim. Muhadarat ve duruş diyor. Acaba bunun içinde mi? Mufriga diyor. Bunun içinde olabilir mi? Acaba? Bakalım. Burada bulamadım. Evet. Bu tabi Cuma Cuma uspeler demiş. Muadalat ve Dursa. olabilir mi? Bakalım. tefsir sureti. Mesela o zaman başka bir herhangi bir şey açalım buradan. Bakalım ne çıkacak. Evet. Buradan ses dosyasını Görebildin mi Ahmet, ben L, L şeyi var aslında hocam, üçgen halinde var yukarıda. Üç Nerede taraftı. var? Görebildin mi? Alt, mi? He, biraz altı hocam. Yok hocam, hafif altı, orta. Başlıyor tamam. Ha. Şu anda bak, iniyor bir tane, bir şey iniyor. Hani Bak, ses dosyası iniyor. O zaman bunun demek ki tek dosyası var herhalde, öyle anlatayım. Bu bir insin bakalım, hatımanın boyutu nedir bilemiyorum. Bir insin açarız Ahmet Mahmut'a, biz bakalım dersimize. Biz şeye bakalım. Ve devam o bir insin ondan sonra, bak ha, orayı kapattım ben yani. şimdi, iner mi? İner mi, iner mi bilmiyorum Ahmet. Evet, internette bir sıkıntı oldu, tekrar yeniden başladık. Ses dosyasının indirilmesinden bahsediyorum. Şu anda ben tabi örnek olarak İslamı webten bir ses dosyası indirdim. Ee, tabi onun kitabını içinde bulmamız lazım birebir denemek için. Ama bak mesela bir ses dosyasını tıkladım bir dinleyelim. Ama بعد أحبتي في الله حديثنا موصولا حول تفسير الرعد التي ترسخ معاني العقيدة وتبين قوة الحق وضعف الباطل وبفضل الله عز وجل انتهى من الحديث إلى الآية التي تتحدث عن عذاب الكفار وأنه حاصل في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا Evet Ahmet şimdi bu şekilde ses söz ses iniyor. Biz tabi buradaki kitabının ismini orada bulamadık. Bakmak lazım. Demek ki yani şu anda açtığımız kitabı bu da onun ses össasını indirseydik bir yandan onu <gülüyor> bir yandan da metni buradan takip edebilecektik. Tamam mı Ahmet? Evet, anlaşılacak. Herhalde en azından ne olduğu anlaşıldı sanıyorum. Evet Şimdi hocam. Yeter. O zaman biz şunu anladık Ahmet burada hani bu kafamıza yerleşsin. Şamile'de kitap eser adlarının başına singelar var değil mi? Yani 5-6 tane farklı simge var ve her birisinin farklı anlamı var. Yeşil kitap simgesi ne demekti? Ee, yeşil kitap şey e matbusun şey, matbusunun olduğunu aynı, muvaffak olamayacağım. Muvaffak olmayan rengi ne oluyordu? Mor oluyordu. Mor güzel. Tamam. Şimdi şöyle gidelim hızlıca. Bak mor geliyor. Şöyle farklı. Bu ne demekti? Onu bak, şu, şu, Amir, bak, şu bak, simge aynı. Aynen, Aynen. Elektronik kitap. Bak, şu simgeler Aynen. kitap adlarının başında var, tamam mı? Ondan sonra dikkat etmemiz lazım. Bak, gelelim. Bu elektronik kitap demek. Aynen. Ondan sonra hızlı gidelim biraz. Ee, şu bir elektronik kitap. Biraz da şuradan götüreyim hızlıca. Evet, mesela tezmez varsa farklı simge gelir. Bak, elektronik kitap. Hızlı mı geçiyoruz ben? Bak burada mesela şu, ne demekti şu? Hocam, mecallat değil mi? Dergi, dergi demek. Değil mi? Aynen. Sonra. Bak şu ses dosyası. Yani ses dosyası olan kitap öyle diyelim. Ses dosyası dersek yanlış anlaşılıyor. Bir de tez simgesi görsek, bir de mahdutatın simgesini görebilsek. Göremedim şu anda mutlaka vardır yani bu olduğuna göre değil mi? Yani simgiye göre o kitap hakkında ne yapıyoruz? Bilgi sahibi, sahibi olabilmek diyoruz. Bakses sosyaları. Tez şey Bak tez geldi görüyor musun? Bak bu da lisanslıya evet. doktora tezi demek. Bir de böyle bir eski ne diyelim sayfayı andıran bir şey, bir şey Mutlaka vardır. O da ne demekti? Yani şu şu da. E, Yazma, eser, yazma eserinin bilgisayarı aktarlılır bu şekilde. Tamam, demek ki levhatü tahakküm'de, yandan et tasnifi tıklarsak, burada kitaplar e, bölümlerine göre sıralanıyor. Tabii yapacağım işlem henüz gelmedi. Be, Ahmet. O yapacağım işlemler şu alt kısımlarda, yan kısımda onu söyleyeceğiz, tamam mı? Şimdi mellifunu tıklarsak ne fark ediyor? Kitaplar ne yapılıyor? Böyle. Hangi mühendifin mühendifin göre bir, kitabı var? Yani burada yine, yine müellifler vefat tarihine göre sıralanıyor. Hı. Ve bir müellifin adını tıklayınca onun sağında, yani bize göre solunda oluyor. Orada ne var? Onun şamilede olan kitapları gösteriyor, değil mi? Mesela bunun bir kitabı varmış ama mesela bunun da bir kitabı Bak bunun mesela İbn-i Cinni'nin daha çok kitabı varmış. Evet şimdi bu 3 kısmı anladık mı acaba? Ahmet anlaşıldı. Ben daha önce bunu görmüştük. Tekrar oldu aslında. Tamam hocam anlaşıldı hocam. Şimdi evet. burada kutuyu tıklayıp üst kısımda edhil thalafet ahrufin alel aqall lilbahs. Matnun hepsinde bu açıklama var bey Ahmet. Bak bu hep bu açıklamanın anlamı neydi? Eee thalavul maksen az üç harf bilmem lazım hocam. Aradığımız şey. Ne yapmak için? Tava yani bulmak için hocam. Aramak için diyeceğiz. Kitap aramak için. Tabii. Aynen. Aynen. Şöyle, Aynen. küçük iken burada yazdığımız kitap veya müellif adına göre bulur. Buldukları burada sıralanır. Yani şu demek ki şu üst kısımdaki e, kutu arama kutusu değil mi? Öyle diyelim kısaca. Şimdi bu kutuya mesela gazarı yazalım. Bak yazdık. Hemen Kitap adında veya eser adında Gazali geçenler buraya sıralandı. Gördün mü bak. Evet. Tamam. Şu beyaz sayfanın fonksiyonu neydi? O e, yakında biz gibi birisi. Evet. Şimdi arama kutusu var ya arama kutusunun evet. her zaman bize göre sol tarafında önce bir beyaz sayfa simgesi var sonra da böyle bir ne diyelim e, simgesi var. Bunların her yerde fonksiyonu aynı. Nedir aynı? Beyaz olan ne yapıyordu? el-bahsu fi bitaqatil kutub Ne demek? Yani kitaplar eee tabaktaki bilgi şey değil mi hocam? Aradaki bas. El-bahsu bitaqatil kutub. Şimdi buraya yazılın içerisinde mi? Şöyle Ahmet şimdi bu arama kutusuna yazdığımız kelime veya kelimeleri otomatik olarak alt kısımdaki listeden arıyor. Yani bu kitap sitesini arıyor, kütüp tıklıyken. Evet. Biz, kitap listesinden değil de yazdığımız kelime veya kelimelerin e, kitapların bir takasında aranmasını istersek o zaman ne yapmamız gerekiyor? Şunu tıklamamız lazım. Bak şimdi bunu tıklayayım. Ama bu sefer bir takalarda bunu ara tamam mı? mu anlatabildim acaba? Tam anlayamadım hocam. Şimdi kitapların birtakalar var mı şeyde? Şamile'de bilgi fişleri. Evet hocam. İşte biz buraya yazdığımız kelimenin eser adlarında değil de eserlerin bilgi fişlerinde aranmasını istiyorsak o zaman şu beyaz e, sayfa simgesini tıklamamız lazım. Bak zaten bunun anlamı altta geliyor. Elbahfü aramak, fi bitakatil kütüb. Kitapların bitakalarını aramaktır. Yani bilgi fişlerinde hmm. Bir tıklayın hocam. Tıkladım. Mesela bu bilgi fişinde bu kelime geçiyormuş. Mesela bunlar zaten gazali olduğu için bunun bilgi fişinde zaten gazali geçiyor. Ben başka evet. bir şey yazayım buraya. Ne yazalım mesela? Sünnetin diyelim bakalım. Ne olacak? Yani bunun bir tak alanda geçiyormuş artık buna tabii şimdi bir tak bir tıklayıp, o kelimeyi buradan bulmak lazım. Tamam. Yani o beyaz sayfa. E, beyaz sayfa kitap. Ta, kitaplar da, içinde bu, mi arıyor hocam? Tamam, bak mesela şu kitaptı. Kitapların bilgi fişlerinde. Efendim. Yani e, tüm kitapların bilgi fişlerinde o kelimeyi arıyor. o kelime veya kelimeler hocam. arıyor. Bak örneğin şurada sünnet yazıyor. Bak burada sünnet kelimesi geçiyor gördün mü bakma örnekleme bak. Mesela, örnek Bilgi düşündü aynen. Bilgi fişinde. Bilgi fişinde. Tamam. Şu yanındaki klasör Anladım. simgesine benzeyen simge ne işe yarıyor? O da kitap hakkında bilgi veriyor. Kitibim bir takasını açıyor kitap. kitabın kitap takasını. Bunda şu alt kısım açılıyor. Gördün mü? Bu daha önce geçmişti. Aynen. Tamam. Şu bir takası açılınca kitap seçili oluyor. Bu kitap hakkında bilgi veriyor. Aynen. Müellif hakkında bilgi almak istersek müellifi tıklıyorum. Sonra da müellifle ilgili bilgi veriyor. Diğer bir eserler eserler. Oluyor, Ahmet. Yani, e, diğer eserlerden. E yani oradaki müellifin diğer eserleri. Şamil'e dolan eserleri. Tamam. Bu Ahmet bin Hamd'ın bizim bildiğimiz dört meseüman Ahmet bin Hamd'ın bak bunun Şamil'e de bak bayağı kitabı varmış görüyor musun? Tamam. Bayağı kitabı varmış tamam. Evet. Tasnifi tıkladığımız zaman şöyle sırayla gidelim ki alt aşağı doğru yavaş yavaş e, geleceğiz. Şimdi tasnifi tıkladığımız zaman yine Arama kutusu var gördüğün gibi ama ikiye çıktı değil mi burada? Bak kütüpte evet. bir tane arama kutusu vardı veya satırı diyelim. Evet tassnifte ise ikiye çıktı. O zaman bu ikisinin farkı nedir birbirinden? Biri e, bölümlerde arıyor hocam. Evet, bölümlerin üstündeki arama kutusuna yazdığımızı bölüm adlarında arar yani şurada arar. Aynen bölüm adları. Bölümler oluyor. Kaç tane yani, bölüm var diyelim ki. Belki 30 20 tane var. var. kaç tane? Yani saymadım, sezginin kivacım. 20-30 tane var zaten. Epey var yani herhalde. Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Sadece 18, 18 tane görünen var ki aşağı doğru gidiyor ya. Yani. Tamam. 30'u burada da aynı hocam. Buraya yazdığım nerede arar? O hangi bölüm seçiliyse hocam, Bu, e, o, o bölümün kataplarında. Tamam. Abi. Bak beyaz sayfa burada var yine gördün az önce söylemiştik. Krasio simgesinde evet. var. Bunun fonksiyonu aynı. aynı. Tabii Şimdi gelelim müellifuna geldik. Müellifinde de iki tane arama kutusu var değil mi? Veya satırı var. Birincisinde evet. de aranır. O müellif aranır hocam. Mühellif adlarında arama yapılır. Yani bunun altında arar. Yani öyle diyelim kısaca. Bunun evet. altında müellif isimleri Çünkü burada e, kaç müellif var Şamile'de? Bunu bilebilir miyiz acaba? Normalde sanki Söylemiştim. Nereden bakıyorduk Ahmet Hanım? Şurada kuşluğu simgesi var. Şimdi bizim anlattığımız evet. bir sonraki dersin konusu olabilir. Muhtemelen. Bak beyanatı evet. kütüp vel müellifin diyor. Bunu tıkladığımız zaman bak burada kütüp seçilirken evet. kaç tane Şanlı'yla kitap olduğu, müellif seçilirken şu anda Şanlı'yla 2986 müellif varmış. Ne bezat ne demektir? Bu da kitap açıklamaları demek. Kitapla ilgili açıklamalar. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam. tamam. Şimdi gelelim buraya. Demek ki çünkü 2000 3000 e yakın müellif olduğuna göre aradığımız müellifi böyle tek tek bakmak ancak vefat tarihini biliyorsak hızlı olur. Çünkü bir de bu harf sırasına göre değil. Dolayısıyla buradan yazarak örneğin mesela aradığım bir alim var mı? Hemen yazıp deneyelim. mesela. Razi diyelim. Efendim Razi. Razi'ye özel şey mi var? Yok hocam öyle. Dedim Razi yazdım. Bak Razi geçen bayağı on kadar kitap buldum. Er Razi Hayır. Ebu Zura diyor. Er Razi Ebu Hatin diyor. Er Razi Ebu Bekir. Ahmet Bin Sel -Er Razi değil mi? Er adını, var, sen, sen muhtemelen aradığın şu olabilir. Fahrettin er razı. çok adını, var, Bak, müellif yani. adında müellifin adı, vefat tarihi, el kütüp ne demek? Kitaplar. Yani ne demek istiyor? Kaç tane kitabı var Şamil Şamilede. De kaç şey? kitabı var? Bunu karıştırmayalım. Onun genel maddi değil. Mesela Fahrettin er razinin Şamilede El Mahsul Usul Kitabı varmış. Muallim Usulü Din, bu da Akrait Kitabı değil mi? İtikadat da Akrait. Evet tefsir-i razı, da meşhur onun tefsiri diğer adıyla, mefat-i var. Evet. Tamam. Demek ki burada e, eser, müellif adlarını arıyoruz. Burada da ne arıyoruz? O müellifi kitap adlarını. Tabii bu ancak, nerede işimize yarar? Gazali gibi çok eser olursa değil tabii, mi? Tabii. Mesela tabii. Gazali diyelim veya da şeyin çok eseri vardır. İbni Teymi yazalım, onlar buna çok önem veriyorlar ya. Hmm. İbni Teymiye. Bak, 100 tane kitabı varmış. Var. Burada aramaya ihtiyaç var, görüyor musun? Çünkü bunlar Arabistik'in merkezi ya bu program Ahmet. Ne bunlar var? İbni Teymiye, İbni Kayın El Cevziye'ye. İşte bunlar ona özel önem veriyorlar. Ve onun 100 kitabı var. Yani hemen hemen tüm kitabı Bak, var. Gazali'nin kaç işler. kitabı var? Ona bakalım. Bak Gazali'nin Ebu Hamid, 20 kitabı varken, diğerinin 100 kitabı var. Evet. Tamam. Şimdi burayı anladık. Şimdi Ahmet geldik alt kısma. Buraya ilgili sorun varsa sorabilirsin. Şimdi Yok. burada ne işlem yapacağız? Dedi ki ya, işlem yapacağız. Şimdi el kitabı tıkladım aşağıdan ama şu alt aşağıda daha çok bizim işlem yapacağımız yazı ve simgeler. Birinci simgemiz diyor ki fahsu Cemil il musavvarat. Ne demek istiyor? Yani tüm, kontrol etmek ee, demek, evet. kontrol et, gözden geçir falan gibi anlamları var. Ya yani ne demek istiyor? Sen diyor evet, şeyleri e, kitapların diyor PDF'lerini gözden geçir diyor. Yani gözden götür ne demek? E, biz şimdi kitapların bazı kitapların PDF'si ekleniyor ya bu Şamile'ye. Evet. Eğer bunlardan bir silinme, eksilme falan olursa onu tekrar yükleyebiliyor. <gülüyor> Bak, ben bunu tıkladım şu anda. Kontrol etti ve şuraya bir yazı geldi Ahmet. Dedi ki, temme, olarak. Musa Bütün musavvarat. Örneğin ben yanlışlıkla bir pdf silmiş olsam, bunu tekrardan bir kontrol edip yerine getiriyor, tamam mı? <gülüyor> Evet, bu yani o, şeklinde, ona tıkladığımızda hocam e, ne ortaya çıkıyor yani? Bunu tıkladığımızda, şamiledeki yüklü PDF'ler yerinde mi, sağlam mı değil mi bunu kontrol ediyor. İç kontrol mekanizması PDF'lerini bir eksik varsa onu tamamlıyor kendisi otomatik. Yani nasıl tamamlıyor ki hocam? Ya onu internetten getiriyordur yani öyle yapıyorlar tahminimle. Yani. Nasıl yapıyorsa yani yapıyor artık. Hmm. Ya şimdi bu bilgisayarlarda, telefonlarda yok mu böyle? şey tamir edici, onu daha düzenleyici falan taramalar yapılmıyor mu? Evet. Mesela sen bir bakım programını bilgisayarını taratıyorsun. İşte diyor şu kalan hatayı buldum, düzelttim diyor. İşte nasıl düzeltiyorsun? Ona göre ayarlamışlar yani. Yani buna bastığımızda e, kitapların pdf'sini mi geçiyor? Pdf'lerini, hayır bu Şamil'e edebiliyorsun kitapların belli kitapların pdf'leri yüklü. Şimdi buna evet. bastığımız zaman bu yüklü olan pdf'ler kontrol ediliyor, yerinde duruyor mu durmuyor mu? Hatayla silinen var mı yok mu? Ha, Eğer silinen varsa onu otomatik tekrar yüklüyor. Veya şöyle örnek vereyim. Hı. Şimdi şu kitabın pdf'si var değil mi Ahmet? Evet. Mekke. El Hasan, El Basri diyor. Bak, şimdi ikinci düğme. <gülüyor> Hasfun muskatil musallara. Ne demek? Hazf ne demek? Yani gizlen. Yok. Bu hazf şey demek, silmek demek. Yani seçili olan şimdi şeyi siliyor. Şu anda Fedayülü Mekke'nin PDF'si yüklü burada ama ben pişman oldum bunu yüklediğine. Ne yapmam lazım silmek için? Hasf-ı nusfat tıklayacağım. Tıklayayım Muhammed. Tıkladım. Hemen silmiyormed. Diyor ki, hmm, "Hastu, haizi müsawara tamamen men al kursi. Kurs ne demek? Biliyor musun anlamını?". Yok. Hmm. Yani bu diyor tamamen silmek istiyor musun diyor. Kursun ne demek? Hemen bakayım ben. Şeye. Disk, tablet, laf falan. Diskten diyorum. falan olabilir tahminimi söylüyorum. Ben hemen şimdi bakayım. Evet. Disk. Veya senin sözlüğün varsa sen de bakabilirsin. Yoksa da ben hemen hızlıca bakayım. Evet. karşı tablet demekmiş. Yani herhalde bu bilgisayardan kast ediyor sanıyorum yani. Evet. Evet. Tablet dedi tamamen. Ya yani sen bunu diyor, eğer nam dersem bunu siliyor Ahmet. Diyeyim mi nam? Yani bana demeyeyim de başka bir şey yapayım. Hani silse <gülüyor> de canımız yamalıyız. Yok hocam, siliyorsan yani. gerek yok hocam silmenizi. Yani. Tamam, buradan siliyorsan silecek. Yani, tamam mı? Tamam, buradan tamam. Silecek. evet onay varsanız tamam. sileyeceğim. Evet. Tamam, şimdi bunu ben Ahmet şimdi bunun bir ekran görüntüsünü alayım. Ki bunu kitabı ekleyeyim Ahmet. Şöyle. Bende bir program var. Onu açtığım zaman böyle bir ekran görsün. Ha, şimdi la dedim, silmedim. Tamam. Şimdi demek ki e, kütüptüklüyken altta Fahsu ı cemil musavverat bütün e, yüklü pdf'leri kontrol ediyor. Eksik varsa tamamlıyor. Onun karşısındaki hasfu, bak dikkat edersen hasfu hasf nusfat-ı musavverat pdf tıklıysa aktif oluyor. Çünkü bu pdf'yi silmek için. Tamam Evet. Anlaşıldı. Sadece pdf Şimdi, ile Tamam. Ama. Şimdi onun yanında bir çarpı simgesi var. Bu da ne diyor? Hasful kitabi tamamen. Ne demek? Hmm. Kitabı sil. Kitabı, kitabı. Şamile kitabını sil. Evet. Tıklayayım bunu. Bak. Hasful herzi kütüb tamamen mektebe. Bunu diyor, evet mi, hayır mı diyor. Yani İhtiyahtan soruyor. Yanlışlıkla tıklamış olabilirsin diye herhalde düşünüyor. Evet. Yani. Dolayısıyla anlaşıldı. tekrar soruyor. Sen bunu diyor e, mektebeden diyor, silmek istiyor musun diyor. Dur onun da bir resmini alayım. Tamam. Bu da anlaşıldı değil mi? Bunu da tıklarsak, evet. onu silecek. Ama biz tabii şu anda silmemiz. HDP'yi silme ve kitap silme. Tamam. Şimdi geldik, yanında bir simge var. Bu eski Şamile'de de vardı. Ve yanına gideyim, anlamı neymiş? tasdir kutubil muhaddedi. Muhaddet seçili demek. Yani şu tıklamış demek. Şimdi Ahmet şu anda tek bir kitabı tıklıyorum, seçiliyor değil mi? Evet. Yani bir kitabı seçmek için üzerine tıklamamız lazım. Aynı anda birden fazla kitap seçebilir miyiz? Seçebilirim hocam. Ne yapacağız? CTRL'e CTRL basırken tıklayacağız. Tamam mı? Evet. Tamam, güzel. Demek ki bu akılda kalmış iyi olmuş. Şimdi bunun anlamı şu Ahmet. Şamile'deki kitapları dışarıya aktarma demek. Çıkartmak demek. Program dışına çıkartmak. Tüm kitaplarımız. Yani tümünü, tabii 9000 kitap uzun zaman alır da işte birden fazla kitapla çıkarabiliyorsun bak, şunu seçiyorsun böyle, tamam mı? Nereye çıkarıyoruz o? Yani şöyle, bu kitapları HTML dosyası içerisine cilt ve sayfa numarası yazılı bir şekilde çıkarışını deneyeceğim bir tane. Tamam Hı. Bir tane deneyelim. Mesela İbnül Kayyım'ın İa, İanetül Lehvan meşhur bir kitabı. Bunu tıkladım, bakın. Önce kitap veya kitapları seçiyorum. Bu ne demektir? Aynı anda birden fazla kitap çıkarabilirsiniz. Bir tane çıkaracağız. Tamam mı? Bak bunu tıklıyorum. Şu anda bak işlem yapıyor. Bak otomatik. Şimdi ben bu pencereyi kapatayım, sana göstereyim. Evet. Şu anda görüyorsun değil mi Ahmet? Şimdi bu kitabı çıkartma tamamlandığı zaman bunu benim bilgisayarımda Nereye çıkarıyor bunu? Bakayım bir. Benim bilgisayarımda masa üstüne çıkarıyor. Muhtemelen. Diğer bilgisayarlar da böyledir. Bunu bak şöyle, HTML dosyası dedi bu internet tarayıcıların dosyası var ya. Evet. O dosya içine çıkarıyor. Bak şu anda o kitabı çıkarttı. Şimdi bunu açalım. Bak burada kitabın adı yazıyor. Tıklayayım. Şu anda sen göremiyorsun değil mi? Evet. Evet. Tamam, yeniden oranın paylaşımının çünkü değişti. Onu da açayım ki ek görüyorsun. Evet. Şu. Bak şu anda işte çıkarttı bu ama Görüyorsun şu anda sanıyorum. Evet. Şimdi bak, en yani başta bunun bir tak. Şu anda bunu HTML bak, bu uzantısı HTML. Tamam mı? HTML dosyası. HTML'le de deniyor. Evet. Yani bunu evet. internet tarayıcısında açılabilecek bir dosyaya aktarıyor ama nasıl aktarıyor? Bak, cilt ve sayfa numaraları orijinal şekli uygun şekilde aktarıyor. Sayfa hmm. sayfa aktarıyor. Gördün mü? Yani tam bir kitap halinde onu... Tam bir kitap geçirmeye... halinde. Bunu sen artık Şamile'yi açmadan buradan da bu kitabı okuyabilirsin. Hmm. Anlatabildim. Şimdi evet. eski Şamile'de Dışarı çıkarıyordu ama farklı yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Eski Şamile'de bir Şamile kitabı olarak çıkarıyordu, bir de Word, Microsoft Word'un için aktarıyordu. Evet. Yeni Şamile'de HTML dosyasının için aktarıyor. Ancak biz bu dosyayı istersek Word'da açabiliriz Ahmet. Nasıl açabiliriz? Onu da göstereyim. Şu anda yine paylaşımı kapatayım ki gözüm için anlattığım Şimdi klasörü açayım ben. Şimdi burada Word'dan nasıl açacağız bunu? Üzerinde farenin sağını tıklıyoruz. Sen görebiliyor musun ekranı? Görüyorsun şu anda. Değil ne mi? Yapacağım. Tamam. Evet hocam görmüyorum. Tamam. Birlikte aç'a geliyoruz. Buradan Microsoft Word'u tıklıyoruz. Tamam mı? Tıkladım. Evet. Şu anda sen göremiyorsun. Hemen ekrandan açılan Word'u göstereyim ben sana. Evet şöyle gördüğün gibi bunu Word'in içerisine aktardım. Hı -hı. Bu şu anda Word dosyası. Bunu şuradan farklı kaydetten burada web sayfası evet. yazıyor. Burada Buradan sen Word belgesini Hı -hı. seçeceksin ve bunu kaydedersen bunu Word olarak da kaydeder. Hocam PDF'ye çevirirsek düzenli şey yapar mı acaba? Efendim? Bu dosyayı. Yani o e, şey, Word'u açtık ya. Tamam. Onu FDF'ye çevirirsek düzenli bir şekilde FDF'ye atlarım mı acaba? Şimdi onu, dur onu da ben sana göstereyim. Şu anda o zaman dur. Şu anda bak bu dosyayı Word'a çevirdi. Görüyor musun bak burada. Evet, onu aynı. Demek ki Word'a çevirmek için ne yapacağız? Üzerinden farenin insan tıklayacağız. Birlikte açtan Word'u Word tıklayacağız. Word'un içinde açtığı zaman o Word'u farklı kaydetten Word olarak kaydeteceğiz. İşte tamam. burası. Şimdi gelelim bunu PDF çevirmek. Bunu PDF çevirebilirsin, nasıl çevirebilirsin? Word'u PDF nasıl çeviriz? Açalım Word'u. Şu anda Word sende gözükmüyor, değil mi? Dur, şimdi sen de Word'u açayım görmen için. Evet, Word nerede? Şurada. Evet, Word'u PDF'e çevirmenin yolu şudur. Dosya'ya girersin. Şu anda görüyor musun Word'u? Evet. Hocam. Farklı kaydete gelirsin. Şu kayıt türü var ya burada. Aynen. Onun içerisine Aynen. PDF ver, seçersin, ver. kaydet dersin ve bunu pdf olarak kaydeder. Düzgün bir şekilde çıkaracağız. Bakacağız şimdi çıkarıyorum, çıkartmıyorum. Şimdi deneyeceğiz. Şu anda kaydediyor. Bak dönüyor ya. Sen görüyorsun sen yöne Evet. Doğru. Şu anda kaydetti. Bunu nereden göreceksin? Tekrar bir şuraya gelelim. Bak şuraya pdf'si geldi. Gördün mü? Şimdi düzgün yapmış mı anlayalım. Şu anda PDF'i açtım. Sen görebiliyor musun? Göremiyorsun. Hayır. Şimdi görsenin görmeni sağlayayım. pdf nerede? Görüyorum Şurada. Tamam. Bak şu anda gayet düzgün aktarmış. Görüyor musun Ahmet? Hmm. pdf'yi aktarmış. Yine sayfa numaraları... Yani... Evet. Sadece soracağım, biz o kitabı e, internet ortamında da açabiliriz. Artık sen, altında, bu, tabii şu anda e açabilirsin. açabilirsin. Hayır, açabilirsin Hı. bir de ilerleyen derslerimizde Şamli'deki kitapları zaten internetten açma adresi de haram et. İnternet sites üzerinden de okuyan takip edebiliyorsun. Ona da geleceğiz inşallah. Hı. Tamam, şimdi evet. Bu anlaşıldı mı, tasdurlu kitap? Nasıl yapacağız? Bir de sen söyle. Evet, Hocam e, sesli olan kitabı e, belirledikten sonra otomatik diyeceğiz ve evet. bekleyeceğiz. Bekleyince otomatik çıkarıyor evet. zaten. Tamam. Tamam. Evet. Birden fazla kitabı yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi evet. et tasvifi tıklayan farklı bir şey var mı? Aynı şey var. Burada farklı bir şey yok. Yani alttaki menüler aynı, simgeler. Ha, tek fark Evet. Burada farklı bir şey yok. Ne olur tek, ne olur fark. Ee, bakalım. Tamam. Burada tek fark e, ne olur? Müelifte de, evet sadece kitap mı? Müelifi de silemiyoruz. Dikkat etin Mahmut. silme simgesi şu anda yok. Bölüm evet. adını da silemiyoruz. O da yok. Önceki eski Şamile'de bunlar vardı. Yerini değiştiremiyorduk. Yeni Şamile'de şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Şu anda biz Şamile'deki kitapla PDF'sini silebiliyoruz şu anda. Eski Şamile'de bir kitabı sildiğin zaman güncelleme yapınca yeniden yüklüyordur. Burada denemedim. Muhtemelen burada da <gülüyor> denemek lazım. Yani. Denemedim. Demiş. Evet. Tamam. Bu kısım anlaşıldı mı? Evet. Şimdi geldik üçüncü kısma. Üç pencere dedik ya, bazen üçülüyor, bazen şimdi buraya gelelim. Şöyle yaptım. Şimdi burası, Ahmet, bu kısım neyle ilgili? Şöyle şunları bir dakika. Ahmet'in boyutunu ki ekran kapanmasın. Şu gereksiz olamaları kapatayım. Tamam. Evet. Şimdi burası. Evet, bölümleri söyledik. Şöyle bakıyorum, atladığım bir şey var mı? Müelifler üst kısımları söyledik. Evet. Şimdi bu üçüncü kısım Ahmet. Şurası favorilerle ilgili işlem yapılacak kısım. Favori ne demekti? Yani bizim de bu nerede geçiyor? Favori hatırladın mı? Şeyde hocam, ee, İhter kitabı, bak tıkladık, buradan ev vardı? Şu simge var, el-mufadlar. Evet. Ne demek favori? Yani bizim bir anlamda tercih ettiğimiz, sık, sık kullanmak istediğimiz kitaplar gibi bir şey yani, değil mi? Evet. Şimdi mufadlar'a tıklıyorum, işte bu favoriye Ahmet, bir kitap otomatik eklenmiyor. Şimdi anlatacağım yerden eklediğimiz kitaplar burada gözüküyor. Ben buraya bak denemek için İmam Muhammed Şeybani, Muadda rivayetleri, fıkıh kitaplarıyla deneme yapmışım. Bunlar ben yaptığım için buraya geliyor. Gördün mü? Evet. Mesela Muadda rivayetler bak tıkladım bu kitaplar açılıyor. Eğer bunu ben ayarlamasaydım gelmezdi. Yani buradan neyi anladık? Şamile'de, El Mufaddala'da gözükmesini istediğimiz kitap veya kitapları önce bizim Şimdi anlatacağım şekilde ne yapmamız gerekiyor? Bunu buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi bu nasıl ekleyeceğiz? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Geldik. Şimdi burada evet en üst kısımda bak daha önce favori isimleri var Ahmet. Çünkü sen favoriye bir kitap eklerken bunu şey yapabiliyorsun. Bir başlık olarak düşünüyorsun. Buna bir başlık veriyorsun. O başlığın altına ne yapabilirsin? Ee, birden fazla kitap ekleyebilirsin. Mesela İmam Muhammed Eşşeyban'in işte El Camii-ü El Camii-ül Kebir, kitab Asıl, El Huccalel, Ehl-i Medine gibi kitapları var. Değil mi? Muadda'nın da farklı rivayetleri var. Şimdi demek ki önce biz e, favoriye ...bir başlık oluşturmamız lazım. Şimdi derste bir oluşturalım. Mesela ne ekleyelim? Sen Razi demiştin değil mi mesela? Evet. Biz buraya başlık oluştururken... ...bunu Arapça'da yazabiliriz, Türkçe'de yazabiliriz. Zaten Şamile'de... E, ...klavye otomatik olarak... ...Arapça'ya geçiyor. Bak şu anda ben yazsam... ...Arapça yazıyor, tamam mı? Bunu Türkçe'de yazabilirim. Türkçe yazabilmek için yapmam, ne yapmam gerekiyor? Türkçe yazabilmem için bu aşağıda e, sen şu anda bilgisayar önünde değil mi? Oradan Türkçe'yi seçmen TR'yi seçeceksin. Seçtim şimdi yazayım. Bak. Seçemedim mi? Daha seçeyim. Evet, Razi yazdım. Görüyor musun? Tamam. Şimdi Ahmet e, Levhat-ı Tahakküm'ün e, son ne diyelim kısmında favori eklemeyle ilgili bir kısım var. Bu kısım da kendi içinde üç ayrılmış değil mi? Burada üç tane pencere var gördüğün gibi. İlk pencere favori başlığı oluşturmak. Ki şu anda mesela oluşturuyoruz. Tamam mı? Veyahut da oluşan bir başlığın adını değiştirmek veyahut da sırasını değiştirmek için kullanıyoruz. Mesela şu en son da Yahmet ya bak. Şu bastım bak yukarıya gitti. Bastım aşağı geldi. Anlatabildim mi Ahmet? Şu fonksiyonu anlatabildim mi? Hocam az önce bir kesin teoride da tamırla, şöre, tamam şey, mesela şey, tamam şeyden söylüyorum tam, evet. tamam bu favori kısmında üç bölüm ayrılmış kendi içinde alt alta görüyorsun değil mi bunu? Evet, İlk efendim. bölümde favori başlığıyla ilgili işlemler yapılır. Tamam mı? Ne işlem yapılır? Bir, Fağrı başlığı oluşturursun. Bak bunu yeni bir başlık oluşturursun. Bak şurada diyor ki İda Fettun Yeni başlık oluşturmak istiyorsan şu e, kutuya oluşturacağım başlığın adını yazacaksın. Sonra neye tıklayacaksın? Tıkladım, geldi. Gördün mü? Bak, Razi başlığı geldi. Tamam. Ben. Burası anlaşıldı. Tamam. Şimdi evet. Başka ne yapabilirim? Bu Razi yazdım ya Yanlış yazdım diyelim veyahut da eksik yazdım. Bunu düzeltmek istiyorsam bunu tıklayacağım. Şuraya yeniden yazacağım. Şöyle yazayım bu sefer. Fahrettin Razi yazayım. Yazdım. Bu kitabın alının değişmesi için bak şurada İadetü Tesmiye var. Yeniden adlandır demek bu. Hmm. Bak tıkladım. Bak bu Razi Fahrettin Razi oldu. Anlatıldı. Tamam. Şimdi ben neyi anlattım? da yani favorilerde bir favori başlığı nasıl oluşturur? Şu kutuya yazarız ve şunun yanındaki idafetun, müfaddalatın tıklar buraya oluşturur. Birinci işlem bu. Oluşturduğumuz başlığı yanlış yazmışsak, eksik yazmışsak veya değiştirmek istiyorsak ne yapacağız o zaman? Önce değiştireceğimiz başlığı tıklayacağız, sonra şu alana yeni başlık yazdıktan sonra neyi tıklayacağız? Şu simgiyi. İadet-i tesbidi demekmiş bu. Yani eski yeniden adlandır. Değiştirir. Yeniden adlandı. Yeniden adlandı. İsmini değiştir demek veya diğer adıyla. Tamam. Şimdi gelelim şunlar ne iş görür? Şu yukarı oksin bir el nil a'la e diyor. Bu favori listesindeki seçili olan, tıklı olanı yukarı doğru kaydırır. Sırasını yukarı taşır. Evet. Bu da onun zıttını yapar. Bu da nil esfel diyor. Aşağı taşır. Şimdi bak ben bunu deneyeyim. Şimdi en başa getirdim ya. Bunu nerede göreceğiz faydasını? Bak, İhtar Kitabı'nın tıkladım. bak burada Razi başa geldi, gördün mü? Evet hocam. Bu anlaşıldı mı dedi? Evet, evet. Efendim? Anlaşıldı hocam. Tamam, güzel. Hani böyle iyice anlayalım ki şey olmasın. Bunu sen tabii dersten sonra da kendimi dene. Tamam. Şimdi ilk kısmı anlattım Ahmet. Başlık oluşturduk favori başlığıyla ilgili işlemler. Tamam mı? Evet. Tamam. İkinci kısma geldiğimiz zaman o şurası. Burası ise favori başlığı altında alt klasör veya klasörler oluşturmak veyahut da o klasörlerin sırasını ve adını değiştirmek. Bu ikinci kısım şu başlığın alt klasör oluşturmak istiyorsak. Şimdi bu nasıl olur Ahmet? Şimdi Fahrettin Razi'yi seçtik ya. Yani. Şimdi az önce biz Şamil'e de Fahrettin Razi bulmuştuk değil mi? Evet. Orada bunun bir fukuhsul kitabını gördük mü? Gördük. Evet. Akayt kitabını gördük. Tefsir kitabını gördük. Veyahut da şöyle diyelim. Bir İbni Teymiye diye bir şey oluşturayım ben Ahmet. İbn-i Teymiye'nin kaç kitabı vardı? Yüz kitabı vardı. Yüz tane. Ha, ben şimdi farz et ki İbn-i merak ediyorum veyahut onun üzerine çalışıyorum. Eserler üzerine. Benim şimdi ne yapacağım? İbn-i Teymiye'ye ekleyeceğim ama nasıl eklemek istiyorum? Örneğin konusuna göre eklemek istiyorum. Yani bunu alt klasöre ayırmak istiyorsan o zaman ne yapacağım? Tabii onun şeyleri burada bak. O zaman ben İbni Teymiye mesela şuraya ne diyelim? İbni Teymiye Akaid diyeceğim örnek olarak. Veya İbni Teymiye Akaid. Evet. Şu idafetün müce mücellek demek klasör demek. Tamam mı Ahmet? Şimdi tıkladım. Bak İbni Teymiye Akaid diye bir alt klasör oluşturuldu Tamam mı? Evet. Şimdi İbni Teymiye diyelim ki fıkıh diyelim ama fıkıhla ilgili kitapları var. Bak. İdafe Mücelle tıkladım oluşturdu. Bir tane daha oluşturdu. İbn Teymiye ne diyelim bu sefer? Ne olsun? İbn Teymiye'nin kitaplarını şöyle göz önüne getirelim. getirelim. Efendim? Etken şeyler yolda... ahlaklar değil, değil mi? Ahlaklar evet. diye kitaplar olsun veya vardır mutlaka heraller ahlak takviye mutlaka yazmıştır. Şimdi bir de ahlak değil ahlak tamam oluşturdum demek ki ben şu anda İbn Teymiye diye bir üst başlık oluşturdum. Üst başlığın alt bu şunu değiştirebilir miyiz? O herhalde değişmiyor. Bu şekilde oluyor. İstersek Ahmet bunun da alt başlığı oluyor. Bak. İdafet, mücellet, fer'i diyor. Şimdi fıkıh dedim ya Ahmet şuraya. İbn Teymiye fıkıh. Fıkın altını örneğin usul, furu ve fetva yerleştirmek istesem. Yani İbn Teymiye'nin fıkıh kitaplarını da kendi içinde tasdif etmek istesem. Yani Alt, klasör, alt klasörün oluşturmak için neyi tıklamam lazım? Şurada idafet, mücellet, fer'iyyet'e tıklayacağım. Buraya tıklayayım ben şimdi. Fıkıh dedim. Bir dakika. Şurası biraz küçük olduğu için şöyle gelsin buraya. Heh, tamam. Şimdi bu fıkhın altına Furu yazdım Ahmet. Onun altına geldi. Gördün mü? Usul yazdım. Geldi. Hatta da onun altına geldi görüyor musun bak? Neyse onu yanlış yaptık diyelim. Bak şöyle yaparsak ne yaptık? Aynen. Ee, bu, buraya onu ayırdı. Şöyle yaptı. Usul ayırdı. Bu şekilde çıkarabiliyorsun aynen. Evet. O zaman şöyle yapacağız belki de Bir bunu sileyim ben. Şu bak. Hasfur mucellet şu bunu siliyor yani. Sen silmek istemek emin misin? Ne yapayım? Şimdi ben o zaman şunu tıklayayım. Usulü öyle ekleyeyim. Tamam mı? Altını ekledi. Gördün mü? Usul Furu. Şimdi bu dediğimi anlatabildim mi? Hocam, ee, şeyi ben anlamadım. Ben kendim yapamadım da. Şimdi yani ne yapamadın şimdi bir daha söyle. Ee, Çünkü üst başı mu? O anlaşıldı, evet. O oluşturdun şu anda bir Aynen. Tamam, ilk başı tıkla şu anda sen. Tıkladın evet. Tıkladım üst başlığı. Evet. Şimdi şuraya gel, şimdi benimkini veya kafana göre bir şey şuraya yaz. Onun bir alt klasörü evet. adı yazalım. Onu da oluşturdum aslında hocam. Oluşturdun mu? Bastım mı? Bak, evet. Yalnız şurada iki tane simge var Ahmet. İdafet mücellet dersen onun altında hani normal bir klasör oluşturuyor. Üst klasör gibi diyelim. Yani o başın üst klasörü ama tıklı olanın altına yerleşmek istiyorsan şunu seçeceksin. İzafetü mücelledin fer'i seçeceksin. Sen şu anda hangi işlemi yapamadın? Bu mesela diyelim ki hocam eee İbn Teymiye akait. Bunun bir alt başlığında mesela nasıl oluşturacağız? Şimdi İbn Teymiye önce akait'e tıklayacaksın üzerine. Tıkla. Evet. Sonra buraya bir isim ver. Sonra şu onun, şu fer'i yazan tıklayacaksın. Yap şimdi mesela. İbn-i Teymi Akayd'in mi oluşturmak istiyorsan onun alt başlığı mı oluşturmak istiyorsun. Yani e, İbn-i Teymi Akayd'in alt başlığı. seçili seçildiğinde şu anda bir başlık da gir mesela. Evet. Bende şey oluyor hocam, en alta geliyor. Yani o, o seçtiğimin altına gelmiyor. Ya şimdi bak, hepsini silelim, beraber yapalım. Şu anda, seninki de böyle mi şu anda Ahmet? Evet. Tamam. Şimdi buraya ne yazacağız biz? Akayt yazalım. Kısa olsun. Yaz akayt. Yazdın mı? Evet hocam. Üstte ipni temiye seçilir mi üst pencerede? Seçil hocam. Tamam. Buraya akayt yazdın mı? Evet. Şimdi önce bu henüz üst. Önce burada şunu tıklayacağız. İdafe mücelleli tıklayacağız. Tıkla bunu. Tamam hocam ekledim. Bu ekledim şimdi bunu. Evet. Tamam. Şimdi bunu alt başlık etleyeceğiz değil mi? Şimdi buraya akaid bir yaz yazdım akayit bir. Evet, hocam. Bu sefer şunu tıklayacaksın bak. İddafetu mucellet feri tıkla. Bak altına yerleştirdi. Sen de oldu mu? oldu hocam. şimdi oldu o zaman. Evet. Bir sorun kalmadı. Yani e, şeyde üst, üst başlığı seçeceğiz yani eğer hangi, evet, Zaten falan, ben... çünkü orta kısımda ve alt kısımda üste seçil olanla ilgili işlem yapabiliriz. Hmm. Tamam Ahmet, birisini seçmen lazım. Tamam. Yalnız en üstü dolayı e, belki işte belki ona atlamışsınlar tamam. Şimdi sana evet. soruyorum şu. Ne işe yarıyor? İadet-i tesmiye ne işe yarıyor? O yeniden içindendir hocam. Şu akait bir yaz niye pişman oldum? Buna evet. akait başka bir şey ad vermek istedim. Bir buradan değiştireceksin. Mesela akait ne diyelim? Ehli sünnet diyelim mesela. Bak bunun adı ne oldu? Akait ehli sünnet oldu. Yani evet. Bu seçtiğimiz klasörün ne yaptı? Ee, adını değiştirdi. Evet. Şu ne işe yarıyor? Bak bu aktif değil. Bu ne işe yarıyor şu ikisi? O bak, altta da soracağım. Aynı Bak, Tıkladım yukarıya götürdü. Bunu tıkladım. Aşağı niye gelmiyor? Bunun alt klasörü yok demedim. İşlem yapacak bir şey olması lazım ki. Dur buna bir şey de ekleyelim. Ben öyle kafadan bir şey ekleyeyim diyor. Şöyle olsun. Şuraya gelsin. Şöyle yapayım. Tamam. Evet. Şimdi bunu aşağı yukarı geç aynı olduğu için anlayamıyoruz. Bunu farklı bir isim vereyim. Buna. Tamam. Şimdi Ahmet, bu da aşağı yukarı taşıyor. Tamam mı? Bunların şeyi aynı. Aşağı taşıdı. Bunu da herhalde şöyle yaparsak yukarı taşırmış da bu işlem yapacak durum olursa aktif oluyor Tamam mı? Şöyle yukarı taşıdı. Bu anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Bu Tamam. Buraya geçiyorum anlaşıldı. Burası anlaşıldı hocam. Yeni denetimlerdir. Tamam. Demek ki Levhat-ı son kısmı favorilerle ilgili. Burada üç tane alt alta pencere var. Birinci pencerede favori başlığını oluşturuyoruz. Ve o başlıs silme, değiştirme, listede yerini değiştirme gibi işlemleri yapıyoruz. İkinci pencerede ise üstteki oluşturduğumuz favori başlığının altına klasörler oluşturuyoruz. Bunun faydası ne? Çünkü bu Kitapları farklı tasdif etmek için. Örneğin İbn Teymiye'nin Şamile'de 100 kitabı var. Biz bu İbn Teymiye üzerine çalışıyorsak önce bu kitapları konusuna göre tasdif ederek favori eklemek isteyebiliriz. Burada işimize yarar. Evet. Şimdi geldik. Yalnız şu orta kısım, Ahmet, bunu burada işlem yapmak zorunlu Hı. değil. Evet. Anladın Ortak dediğini? Orta kısım dediğini... De Klasör oluşturma zorun değil favori eklemek için. Hmm, yani evet. şöyle diyeyim, bunları sildim. Şu anda İbn-i Teymi'nin alt klasörü yok. Ben burada klasör oluşturmadan da aşağıya kitap ekleyebilirim. Tamam. Bize yani, şimdi geldik üçüncü kısma. Bu kısım favori başlığına veyahut da oluşturmuşsa başlık altındaki klasörlere kitap ve kitaplar eklemek. Yani son kısım Favoriye kitap eklemeyle ilgili Ahmet. Şimdi geldim buraya. İbni Teymiye, zaten burada dikkat edersen iki tane ok işareti var. Bak bu Edif diyor. Edif ne demek? Ekle demek. Nasıl ekleyeceğiz? Önce kitabı buradan seçeceğiz. Bak, şimdi favoriye kitap nasıl eklenir? Ben şimdi buradan İbni Teymiye'yi bulayım Ahmet. Yani onu, ondan gittik onun üzerinden. Hmm. İbni Teymiye'yi önce bir bulayım ben. Bunu sen hem önce bir bak, sonra kendine uygula. İbni Teymiye. Yanlış mı yazdık? Teymiye. tam 100 kitabı var, tamam mı? Tıkladım. Şimdi devam et. İbni Teymiye'nin kitaplarının hepsini veya hepsine gerek yok da bir kısmını veya hepsini ekleyeceğim, tamam mı? Favoriye. Ne yapmam lazım önce? Bir favori başlığı oluşturacağım. Oluşturduğum mu? Oluşturduğum. Sonra istersem Alt klasör oluşturacağım. Geç şu anda sildik ama hemen hızlıca oluşturayım ben. Akaid diyeyim. Türkçe çevireyim ki daha rahat görelim. Akaid dedim. Oluşturdum. Bir de ne diyeyim? Geç adını yanlış yazdım. Hemen düzelteyim. Akaid. Bak adını şuna düzelttik. Bir de ne Hayır. olsun? Fıkıh olsun. Tamam. Şimdi Ahmet İbn İbni Teymiye'yi tıkladım. Şimdi burada da onun kitapları var, değil mi? Şimdi Tabii. bu kitapların herhangi bir kitabını bulalım. Ne diyor? Şerhu umdetül fıkıh. Bu neyle ilgili Ahmet? Fıkıhla ilgili değil mi? Fıkıhla ilgili O zaman ben buradan ne yapacağım? İbni Teymiyi seçtim. Alt klas olan fıkıh seçeceğim, eğer oluşturmuşsan. Ondan sonra bu kitaba bak, eklemek için şu simdiye tıklayacağım. Tıkladım, bak buraya geldi. Evet. Cevabı Saylimen eee metle mesih bu da ne ile ilgili akaide ilgili? Anladım ismini anladım. Bunu nereye ekleyeceğim ben? Akaid altına yapmam o. lazım. Önce akaidi seçeceğim. Ondan sonra edif'i tıklayacağım. Sen de bunu dene abi birkaç tane ekleyelim. Tatbii i iman. Efendim? Efendim? i Ben de ekledim. Ben ilgili ekledim. Cevabı ettiradı Mısri alan fetva diyor, herhalde bu fıkıhla ilgili, artık hızlı incelemiyorum, nasılsa bir şu an deneme yapıyoruz. Bunu da buraya ekledim, tamam. Bu kadar, şimdi denedik. Şimdi dolayısıyla ben ne yaptım Ahmet? İbn-i Tevmiye'nin akait kısmına iki kitap ekledim, fıkıh kısmına iki kitap ekledim. Hatta bir iki tane de ekleyelim. Bir kader, kader dediğine göre bu akaitle ilgili, orayı ekleyeyim, üç olsun en azından. Bir tane de fıkıhtan bulayım. Hmm. Ne diyelim fıkorla ilgili bir şey buluyor musun? Bir teşhir de var şimdi gördüğüm bir Bak zühdle mecmul fetwayı evet. ekledim. Şimdi Ahmet. Şu anda ben bu kitaplar ekledim mi buraya? Evet. Bu Eklediklerim nerede göreceğim? Kapattım burayı. Yıkta kitabı seçtim. Mufaddala'ya geldim burada. Bak İbn Teymiyi seçtim. Bana klasörler açıldı kaydı tıkladım, eklediğim kitaplar geldi. Fıkıh tıkladım, eklediğim kitaplar geldi. Burası tamam mı Ahmet? Evet, aynen hocam. Şimdi tekrar geldim. Anlaşıldı hocam. Şimdi burada geldim, işlem yaparız. Burada şeyler aynen. Bak şu oklarla bu listenin sırasını değiştiririz. Tamam mı? Esfel yazan kitabı, evet. seçil aşağı taşır. Dil eala yazan yukarı taşır. Şu evet. seçilen kitabı siler. Nereden siler favoriden sil, bir şeyden silmez yalnız. Ee, Şamile değil favoriden. Diyelim ki yanlışlıkla evet. bir kitabı ekledim, onu silmek için unutup tıklıyorum. Tıklayayım. Hala da müteakipler ne kadar hasfediyorsa, silmek istediğine emin misin diyor. Ne amlarsa siler. Tamam Ahmet. Evet. Şu ne işe yarar? Şu ne işe yarar söylemeyeyim? Hangi soru? Şu. İade tut ne demekti. O yeni bir isimlendirme... Evet, yapıyorum. bu kitaba yeni isim verebilirim. Deneyelim mi? Deneyelim. Mecmu'u Fetavadi 728. Şimdi Ahmet bak, tıkladım. Bak, bunun adı buraya çevirdi. Yeni tamam. Bir isimler. Yani dikkat edersen, Ama bu... bak, Şamire'den değiştirmedi. Tabii. Favori'den değiştirmedi. Aynen. Tamam. tamam dan soracağım. Evet. Şimdi bunun bakalım buradan tekrar kontrol edelim. İhtiyar kitabına geldik. Mufaddaladayız. İbn Teymi seçtim. Fıkıh dedim bak burada bana yazdığım gibi gösteriyor. Ama tabii bu şeyde favori de böyle gösteriyor. Normal evet. Ne o taahhüdümü ben şu anda yani gördüğüm kadarıyla anlattım. Var mı soracağım? Yok hocam genel olarak anlaşıldı hocam. Yani sanıyorum bu işlemler çok karışık değil. Yok öyle. Tamam. Yani bir üst başlık oluşturuluyor. Onun altında alt başlıklar. Daha yani sonra da... Tekrar ediyorum e, Ahmet. Şu zorun değil bak Ahmet. Tabii. Şimdi burada bir örnek yapalım. Mesela ne diyelim Ahmet? Serasi diyeyim mi? Veya Şafii diyeyim. İmam Şafii. Oluşturdum. Bak hiç klasör oluşturmadan, şimdi şurada İmam Şafii bulayım. Tabi buradan Arapçaya geçelim ki bulalım. Şafii diyelim. Bakalım kimler bulacak? Buradan bulmadı. Ee, o zaman ne diyelim? İmam Şafii'nin vefatından mı bulsak acaba? İmam Şafii şu. Evet. Şimdi İmam Şafii'ye geldik Ahmet. Tamam mı? Şimdi bak, ben İmam Şafii tıkladım, alt klasör oluşturmadım. Bunun favori eklemek istediğim için ümmini ekliyorum, direkt ekledim. Görüyor musun? Risalesini ekledim. Bana diyelim ki şu anda fıkıhta bunlar lazım. Örnek. Bunu da yapabiliriz Şimdi bunu görelim gel, favoriye gelelim şimdi. İkter kitabla, Mufaddalaya geldik. Şimdi buradan İmam Şafii tıkladım. Bak, direkt kitapları gösterildi. Eğer alt klasör olursa önce o alt klasörler gösteriyor. Tıkladığımız zaman kitapları gösteriyor. Tamam mı? Evet. Bu, evet. Evet. Burada sanıyorum umuyorum bu şeyi anlattık. Şimdi gelelim bir sonraki simge. Onlar biraz daha onu da anlatalım Ahmet, sorun yoksa. Şimdi Poweri ekledik. Evet, klasör oluşturma şöyle noktalarına bakıyorum, bir şey atalım diye. Evet. Kitap adlarını değiştirmeyi, sırasını değiştirmeyi bunları hepsini söyledik. Şimdi geldik e, bir sonraki şey e, beyanatörlüğü Kütüp ve müellifin simgesi. Tamam mı Ahmet? Bunu tıklıyoruz. Burada az önce de göstermiştim başka vesileyle. Yani biz... Şamile'deki kitapları... ...ve bunların müelliflerini... ...ve bunlar hakkında bilgi edinmek istiyorsak... Neyi, ...hangi pencereyi açacağız? Beyanatıl kütüp ve açacağız. Tamam Ahmet? Evet. Şimdi burada... Bunu açtığımız zaman üst kısımda üç tane seçenek var, görüyor musun? Bir el kütüp, ne demek? Kitaplar demek. El müellifler demek, ne da biz şey dedik. Kitap hakkındaki açıklamı Yani kitap tanıtımları, yani kitapların birtakalarında baskı bilgileri altında yer alan kitap tanıtımlarını kastettik. Şimdi el kütümü tıkladığımız zaman alt kısımda kitap adları sıralandı. <gülüyor> Şöyle bunu biraz daha büyüteyim daha rahat görülsün tamam mı? Artı şurada en üst kısımda toplam şamrede kaç kitap olduğu yazıyor. Onun altında arama düğmesi var. Buraya yazdığımız kelimeyi nerede arıyor? Şurada kitap isimlerini arıyor. Değil mi? Bu zaten arama kutusu çok geçti. Şurada seçili kitabın bir takasını açıyor alt kısmına. Tıklayalım bak şurayı açtı alta. Bir daha tıkladığımı kapatıyor. Şimdi ikincisi müellifleri gösteriyor. Burada kaç toplam müellif adet var? Müellifler e, yazarların vefat tarihine göre sıralanmış. Kitaplarda yine biliyorsun yazarların vefat tarihine göre sıralanıyor. Ama kitap adları gözüküyor burada. Burada müellif adları var. E, müellifin kitapları ise alt kısımda gösteriyor. Aşağı bakıyor musun Ahmet? Tıklıyoruz. Alta geliyor. Gördün mü? Burada da onunla ilgili bilgi gelir. Şimdi kitabı tıklayalım. Şimdi bu yan tarafı da anlatalım bir beraber olsun. Şimdi ben bir kitabı tıkladım. Bunun bir taka bilgisi burada gösteriliyor. Buna dikkat ettin mi Ahmet? Yan evet. tarafta. Şimdi müelliflere geçtiğim zaman bu sefer tıkladığım müellifim burada müellif hakkında bilgi gösteriliyor. Evet. Bu neye benziyor şimdi? Bunu bir kapatayım. Şimdi bir takayı herhangi bir kitabın bir tıkladığımız zaman iki ana başlık var. Daha önce görmüştük. El kitap, kitap hakkında bilgi. El müellif, bunun müellif hakkında bilgi. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi aynı bu bilginin aynısı burada gösteriliyor. Yani o aynı bilgi yani. Yani şu yan tarafta bir gösterilen bilgiler var. Evet. Şimdi müellifi seçtik. Tamam. Bu onun müellif hakkında bilgi var. Nebezatı seçtiğimiz zaman adet-ü nebezat 1618 diyor. Yani bu şamilede 1618 kitabın mitaaka bilgisi varmış. Evet. Dolayısıyla burada da o bir bilgileri gösteriliyor. Tamam. Yani burada e, Nebeza seçili olursa o kitabınla ilgili BİTAKA'da yer alan, ki bu BİTAKA'da nerede yer alıyor? Daha çok baskı bilgisinin altında yer alıyor. Şimdi şöyle bir kitap açayım ben daha rahat göstermek için. Tefsiri Mücadele açtım. Bu neydi bunun? BİTAKA demeyiz. açtım. Bak burada BİTAKA'yı tıkladığımız zaman bir kitabın baskı bilgisi var değil mi burada? Bak, evet. diyor, bölümü diyor, kitabın adı, müellifi, muhakkiki, neşeden, kaçıncı bası, kaç tarihinde basılmış vesaire Onun altında da bak, o kitapla ilgili bilgi var Ahmet. İşte bu nebazat'ta şu bilgiler gösteriliyor. Hı. Anlaşıldı mı? Evet. Yani bir takada e, hepsi, hem müellif hem kitap hakkında bilgi. Ha, bir takada ikisinin hakkında bilgi var. Buradaysa evet. e, Nebezat'ta sadece müellif hakkında bilgi gösteriliyor. Bir de evet. e, burada bitakalarda arama yapabiliyoruz. Nasıl arama yapabiliyoruz? E, şimdi şunu biraz daha genişleteyim. Bak burada bahsun fil beyanat var. Bu ne demek? Evet. Yani kitap açıklamalarını ara demek. bunu tıkladığımız zaman Aşağıya arama bölümü açılıyor. Bu arama şeyleri daha önce anlatmıştık değil lazım. Evet, evet. Yani Vav ne demekti? Ee, i̇ki kelimeyi arıyoruz hocam. Yazdığımız kelimeyi, yani kelimeyi aynı şekilde aynen. tutarsa arıyoruz. Ev ne demekti? Yani iki kelimeden biri hangisi varsa. Eğer iki kelime yazmışsak, Vav'da her ikisi varsa bir sayfada buluyor. Evde ise birisi de olsa buluyor. Neyse ne evet. demekti? Orada eşleşme ettiğimiz kelimeyi bulma diyorum. O da yani şu kelimenin olmasın diyor aranan yerde diyor. Tamam mı? Yani evet, olmaması, aramadan olmaması evet. gereken, aranan yerde olmaması evet. gereken kelimeyi söylüyor. Bir de evet. arama yaparken yıldız işaretinden bahsetmiş. Hatırladın mı? Evet. O ne işe yarıyordu? O da e, yani eklemelere dikkate alma. Şimdi sünnet evet. yazdım. Burada var zaten. Şimdi ben bu evet. sünneti bu şekilde ararsam e, nasıl bulur? Sadece sünneti bulur hocam. Yani el takısı olmadan başına ve sonuna ek gelmeden sünnet diye yazılanları bulur. Evet. Eğer bunun başına es sünne gibi ek gelenler ve bulunsun istiyorsak ne yapacağız? Buraya yıldız koyacağız. Evet. O, o, zaman en, evet. o zaman es sünneti de bulur. Sonuna yıldız koyarsak ne yapar? Sonuna ek gelenler de bulur. Yani örneğin sünnetihim, Sünnetuhuma gibi bir şeyler varsa onda da bulur değil mi? Evet. Ortaya koyarsak ne olur? Yani yıldız demek başa, sona ve ortaya koymuşsak ortaya konulan e, ekleri de bu demek yani. Evet. Mesela buraya şöyle diyelim ben Karaca yazdım değil mi? Dur şimdi bir örnek vereyim fiilden. Karaca çıktı değil mi? Ama evet. Haracı da bulmasını istiyorsak şuraya bir yıldız koymam lazım. Tamam mı? Evet. Yani yıldız ne demek? Yani ona gelen başka ekler varsa onu da aramaya dahil et evet. Tamam burada müselsel sıra numarası demek. Unsur aranan madde diyor. Nasıl onun maddesi. Evet. Mesela burada bir sünneti arayalım bakalım ne çıkacak karşımızda. Tabii şu aramayı başlatıyordu. Bu ne işe yapıyor? Düşük arı doğru. Ok. O şey hocam e, arayacak. Butonlar, arama satırı beş tane şu anda bunu artırabiliyordu. Şu Aynen. Aramadaki arama geçmişindeki kelimeleri. Bu evet. ise şu anda aktif yazılı olan siliyordu mesela. Bunu tıkladım, bak sünnet Tamam. Yeri geçti. Sünnetun dedik. Sünnetun. Tamam. Arayalım, bakalım bulacak mı? Evet. Şimdi burada bu şekilde buluyor. Evet. Bu da şu sayfada aramak için. Şurada kaç sonuç bulduğunu gösteriyor. Tamam. Yani burada bilemiyorum. Soracağım bir şey var mı ya? Burada çok karışık bir şey yok ya. Yani. Yok hocam. Değil mi? Yani burası çok karışık değil evet. gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bu unsur dediği e, yani madde diye çevirebiliriz. Yani bir taka müellif açıklaması, kitap tanım. Bir şey, tamam. Burayı kapatıyorum o zaman. Şimdi bu kolay, kısa olduğu için hızlı geçtik. Burada fazla bir şey yok. Burada Ahmet bir kitabı tekrar bir oraya gelelim. Daha önce anlatmıştım. Bak bu aradığım kelime şurada kırmızı yapılmış. Görüyor musun? Kırmızı. Sünnet aradık ya biz bak. Evet. Aradığımız kelime kırmızı oluyor. Burada bir kelimenin üzerine farenin sağını tıklarsak daha önce bahsettiğimiz seçenekler geliyor burada. Ne dersen? Neskul ne demekti? Evet. Neskul Kopyalama Kopyala mı? Kopyalama. Evet. Bahsun fi Google. Google Google'da ara. Yani bir tarayıcı açıp Google'da o kelimeyi arıyor. Evet. Bahsun fi Şamile. Şamile'de aram. Şamile'de arama şeyini açıyor. Penceresini veya artık. Evet. İhtiyar vücul. Tüm sayfayı. Bu sayfanın hepsini seçtirmek. Yani hepsini seçip kopyalamak falan istiyorsak bunu kullanıyoruz. Tamam. Evet, kitap tanıtımları dedik. Şimdi gelelim Ahmet. Şimdi kısa bir şey daha var. Onu da gelelim. Şimdi şu ameliyatı bahs mahfuza. Bu ne demek? Kaydedilmiş arama işlemleri. Ne demek istiyor? Ne anlıyorsun bunu? Yani daha önce aranmış olanlar. Hayır, kaydedilmiş diyor ama. Yani ne demek istiyor? O zaman şöyle sorayım. Bir arama nasıl kaydedilir? Evet. Söyle bakalım. Hatırlayabildin yani, mi? Yani bilmiyorum hocam. Hayır hocam. Şimdi arama nasıl kaydedilir? Bunu da önce anlattık. Hatırlatalım. Şimdi arama biliyorsun. Arama yeri şu. Üçüncü simge bahs. Bunu tıklıyorduk evet. değil mi Ahmet? Evet. Sonra buraya işte arayacağımız kelimeyi yazıyorduk. Mesela tamam mı? Burada tabi seçenekler var. Biz örneğin usulü fıkıhta sünnet kelimesini arayalım onun. Tamam mı? Usulü fıkıh bölümünü seçtiğim için bunun hepsinde arayacak. Tamam mı? Aradık. Hızlı arar. Bak şimdi 200 sür kitap içinde arıyor şu anda. Şimdi ben bu arama Yaptım ama bunu bir anda inceleyip bitirme mümkün değil değil mi? Daha sonra bu üzerine çalışacaksam. Bu aramayı nasıl kaydediyordum? Evet. Şuraya bak. İsmun hepsi hâgal bahs bu aramayı diyor, kaydetmekte isim yaz. Buraya bir isim yazıyorum. Buraya Türkçe de yazabiliyordum. Yazayım. Usulü evet. usul diyelim kısaca. Usul, sünnetti Tamam Bunu kaydetmek için disketi tıklayacağım. Bak, hıfz hazel Bu aramaya kaydettim Tıkladım. Temme hazel bahs. Tamam. İşte bu ahmet buraya geliyor. Bak, gördün mü? Şuraya geldi. Bu anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Ama sen bunu bir yap, bunu öğrensen iyi olacak. Anlaşıldı hocam. Demek ki o zaman bir aramanın kaydı nereden yapılıyormuş? Hocam öncelikle arama e, simgesini tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Aramamızı yapıyoruz. Aynen. Ondan sonra altta onu kaydediyoruz. Altta çıkıyor. Tamam. Şimdi buradan ne yapacağız? Burada Ahmet işte kaydettiğimiz aramaların listesini görüyoruz. Tamam. Mı? Evet. Burada ne tür işlemler yaparız? Üste simgeler var. Bu simgeleri biz nereden hatırladık? Az önce görmüştük. Nerede gördük? Bir önceki şeyde bunu gördük. Levha kut Hatırladın mı? Evet hocam. Levha kut Şurada bak. Açalım tekrar. Bak şurada da o simgeler var. Gördün mü? Bunun evet. manası aynı. aynı. Bakalım. Biri silme, biri yukarı taşır. Yani arama zaman. listesinde şu yukarı taşır. Listede sırasını yukarı taşır. Bu onu aşağı taşır. Evet. Şu zaten üzerine gidiyor, yazıyor. Siler bunu. Tamam mı? Evet. Tıklayın. Hal anta mutaaked Silmek misin? Eğer evet dersem bunu siler. Evet. Şu ne işe yarar? Ne demek? Tekrar isimlendirme. Yani ben usul sünnet yazdım ya. Bunu evet. fukru usulü değiştirmek istersen önce buraya yazacağım yeni adını. Tamam mı? Evet. Ondan sonra bunu tıklayınca bak şimdi şuraya dikkat et. Ben bunu usulü sünnet yap. Tamam. Bu da bu kadar. Soracağım var mı? Yok hocam anlaşıldı. Tamam. Şimdi şimdi Geldik şeye. El-Hiyarat. Ne demek hocam Hiyarat? Ders, ders bitti hocam. devam ee, edecekseniz. Bizim üstü mu Ahmet? Evet hocam. 6.30'da başladık. Hey tamam iyi bizi şey atmadı. Bize toplum geçiyor Ahmet abi. Hocam belki de şeydir hocam. Süre artık bu şekildedir. Yok bu şekilde değil de benim tahminimi söyleyeyim. Ben arka arkaya iki ders tanıtıyorum. Herhalde ondan dolayı bize bir şey dokunmuyor diye tahmin ediyorum. Bildirim. Evet. <gülüyor> yani bizim için bize gelir hocam Şimdi Ahmet o zaman biz bugün Allah'a şükür Leuhatü tahakkini gördük Beyanatü kütüphel meyletini gördük e, ameliyatı bahs mahfuzları gördük Haftaya bu yeni şamide biter Çünkü en fazla şey bunlar Şunlar zaten kısa bir şey burada bir şey yok Bir de şunlar tamam İnşallah biz de haftaki evet. derste Yeni evet. şamideyi bitireceğiz Aynen bir sonraki hafta Allah izin verirse eski Şamile'yi hızla anlatacağım. Daha doğrusu orada burada biraz olmayan şeyler anlatacağım yoğunlukla. Yani ben daha hatırlarsan, şöyle sorayım sana. Eski Şamile'de olup da yeni Şamile'de olmayan en önemli özellik nedir bizim için Ahmet? Yani bilemiyorum hocam. Eski Şamile'de yüklü değil benden. Şimdi eski Şamile'de tefsir kısmında yüze yakın temel tefsir var. Evet. Tıkladığın ayetin o tefsirden tefsirini otomatik getiriyor. Bu özellik yeni Şamil'e de ekleniyor ama tefsirler kontrol edildiği için şu anda kaç tane var bakalım. Geçen bakmıştık. Bak şu anda bir, iki, üç henüz dört tane var. Hmm. Hatırladın mı sen bu? El-Kur'an-ı Kerim şeyinde bunu anlatmıştık. Evet, evet. evet. Yani şunu ben şu anda benim kanaatime göre eski Şamile'deki yüze yakın tefsir kitabı Kur'an-ı Kerim simgesinin altına eklenirse bence artık eski Şamile'yi kullanmaya ihtiyaç olmadığını söyleyebilirim. Tek, tek farkı mı hocam? Tek farkı yani temel farkı bu bir de eski Şamile'de hadis şerhi diye bir düğme vardı böyle üst simgelerde. Evet. Yenisinde yok ama onunla ilgili bir açıklama görmedim. Artık onu eklemeyi düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Hı. Onu da eklerlerse yani kesin gerek yoklarım ben şahsen. Yani aslında e, onları da eklemeleri gerekir. Çünkü eğer ya bu şöyle, geliyse eskisini aratmamalı yani. Şimdi şöyle Ahmet. Şimdi o hadis şerhinde birer kitap vardı. Böyle tefsir gibi yüz kitap yoktu. Her hadis kitabına birer kitap gördüğüm kadarıyla. Ancak ben ilk Yeni Şamle çıktığımda tefsiri, tah, tefsiri tahrici hatırlarsan gördük. Teracimi bunu daha sonra ekleyeceğiz diye açıklama koymuşlardı. Evet. Hadi i şerhiyle ilgili bir açıklamalarını görmedim. Ya benim gözümden kaçtı. Artık onu eklerler mi, eklemezler mi? Tabii ekleseler güzel olur ya. Yani. Orada da en azından bir hadisin tıklayıp şerhini görebiliyordun hani açıklamasını. Yani bana göre tefsirlerin tamamı eklenirse, yani o durumda eskisini hemen hemen gerek kalmaz, çok az kalır. Şerh de eklerse artık bence hiç eskisiyle uğraşmamak lazım çünkü Yeni şamilede de dikkat edersen bir 10 kadar simge var. Yani işler daha değerli toplu. Çok karışık değil yani. Eskisindeyse inşallah bir sonraki hafta görürüz. 30 tane burada simge var. Dolayısıyla eskisinde biraz daha işlemler dağınık. Tabi onu da öğrenmesi biraz daha o açıdan. Yani fazla vakit alıyor. Tabi bu programı yapanlar zaman içerisinde tecrübe edinerek yeni şamileyi daha böyle kullanmıştır. Daha böyle değerli toplu hale getirmişler. Tabi emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evet burada dersi kapatıyorum Ahmet o zaman. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Allah izin verirse yeni Şamiye'nin anlatımını inşallah bitireceğiz. Ondan sonraki hafta bir haftada şeye yeter Ahmet, eski Şamiye'yi tanıtmaya. Onda daha çok farklı yönleri vurgularım. Artık ondan sonraki hafta veya sizin durumunuza göre sınav yapacağız. Tamam. Sınavı fakülteye geleceksiniz. Bilgisayar üzerinden tek tek çağıracağım ve işte şu işlemi yap, şu nasıl yapılır, böyle uygulamalı sınav yapacağız. Tamam hocam. Tamam Ahmet? Evet. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere. selam Aleyküm. Varahmatullahi var. wabarakatuhu. <Gülüyor>